Sayın izleyenler, Türkiye'nin <gülüyor> en tahatsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Öber Tarık'ım, ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20.45'e kadar bu ekranlarda gününe yaşam gelişmeleri serşim paylaşacağız. Ben de, ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak. Sosyal cep Haber, Pinterest tarikhaber ile ee, ok Haber. TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Grand Life, It, Mejur, 8, YouTube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık, İlmaz Yaplarıyla ya sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolayda da yayındayız değerli Ceylan. onun ön Ondan önce Twitter'da bizi takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Twitter'daki Twitter'da canlı yayınlarımız her gün oluyor. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Değerli dostlar, Pikolarda yayındayız efendim. Pikolardan bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar. Uçkanlı yayını ileride dostlar okçanlı yayın kanalımız Starka TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Türkiye'de yayındayız der dostlar like kanalımız Stark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Böyle bir kanal TV için kanalımız farklı belkiyen. Güzel ulaşabilirsiniz. Bu arada. Twitch'de yayındayız da izler dostlar. Twitch kanalımız tarz haber devirden bizlere ulaşabilirsiniz. İlk haberimize <gülüyor> geçiyoruz değerli dostlar. İlk haberimiz merak etmeyin diyerek duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'dan kritik enflasyon açıklaması geldi değerli diğerler. Son dakika haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesaj geldi. Faizi indirdik enflasyonda inecekti. inecek dedi. Son dakika <gülüyor> haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya İl Danışman Meclis Toplantısında konuştu. Pencekült bölgesinde üç şeyde olduğunu hatırlatan Erdoğan kanlı yerde kalmayacak mesajı verdi. Ekonomiyle ilgili son gelişmeyi değerlendiren Erdoğan faiz indirdik enflasyon da inecek dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır baştır. Politika. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı, faizi indirdik, enflasyon da inecek. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı, faizi indirdik, enflasyon inecek. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Pençikilik bölgesinde üç şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, kanları yerde kalmayacak mesajı verdi. Ekonomi ile son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Pençe Kilit bölgesinde üç çeşit olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kanları yerde kalmayacak" mesajı verdi. Ekonomi ile ilgili son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, faizi indirdik, enflasyon da inecek dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları. Son dakika haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti Genişletilmişliği Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Faizlerin tek haneye indirildiğini vurgulayan Erdoğan enflasyon için de önemli mesajlar verdi. Dün Pençi Kilit bölgesinde taciz ateşi sonucunda 3 şehit verildiğini belirten Erdoğan, kanları yerde kalmayacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Milli İnsansız Savaş Uçağı Kızıl Elman'ın 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçilmiş olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en zorlu, en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla cesareti ve gayetiyle daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar demokrasimize yönelik tüm tehditler karşısında tavrınızı milli iradeden yana koydunuz dedi. Hazreti Mevlana'nın şehri, konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana'nın şehri, medeniyetimizin gözbebeği, güzel Konya'da bir kez daha sizlerle birlikte olmanın memnuniyetini duyuyorum" ifadelerini kullandı. Konya'nın sanayisi, tarımı ve turizmiyle göz doldurduğunu belirten Erdoğan, Konya'nın sadece belediye hizmetlerinde, kamu ve özel sektör yatırımlarında değil aynı zamanda uluslararası spor etkinliklerinde de ön plana çıktığını söyledi. Ağustos ayında gerçekleştirilen 5. İslami dayanışma oyunlarına Konya'nın başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, Konya'nın 54 farklı ülkeden binlerce sporcuyu, takımı ve spor severi misafir ettiğini belirtti. Çatışmanın, Nefretin tırmandığı bir dönemde bu oyunlar münasebetiyle Konya'dan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verildiğini bildiren Erdoğan, Ekim ayın sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak ösümüzü kabarttığı bu etkinlikte de son derece başarılı geçti. Sizlerin şahsında tüm Konyalı kardeşlerimin misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum diye konuştu. Dikkat çeken pankart. Selçuklu ilçe başkanlığının 3300 yeni kadın üye kaydettiğini söyleyen Erdoğan, davamız burada farklı bir şekilde güç kazanmış oldu. Sağ olun dedi. Salondaki partili kadınların açtığı canımız feda olsun al bayrak ve vatanı. Reis, tüm soysuzları gönder Yunanistan'a ve elmaların yondası, sadece cebinde aynası. Adı altılı masa Aslı Kurtlar Sofrası pankartlarını okuyan Erdoğan, hanımlar maşallah bayağı şair olmuş. Biz size inanıyoruz. Hani bir sözümüz var ya içeriden fethedilir. Kalenin içindeki fatihler kimler? Hanımlar. O kadar. Durmak yok, yola devam diye konuştu. Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle Konya'nın artık uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti. İnşallah bizler de bu konuda şehrimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde çok özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorluk, en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar demokrasimize yönelik tüm tehditler karşısında tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti ile tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizle yepyeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi oldu. Şu anda da bir numaralı, Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü, ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Sizlerin hayır duasını daima yanımızda hissettik. Gece gündüz demeden aşka çalışıyoruz. Kendilerine gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür eden Erdoğan, Rabbim aramızdaki muhabbeti, dayanışmayıp daim eylesin. Biz birbirimizi sadece Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için seviyoruz. Bu sevdamızı da öyle birileri gibi lafta bırakmıyoruz. İcratlarımızla, eserlerimizle ortaya koyuyoruz dedi. Salondakilerin, Dik dur eğilme, ak gençlik yanında sloganına karşılık Erdoğan, biz de sizin yanınızdayız. Sizler bize nasıl sahip çıkıyorsanız biz de sizin için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz yanıtını verdi. Konya'nın kamu yatırımlarından her zaman hak ettiği payı aldığını söyleyen Erdoğan, geride bıraktığımız 20 yılda şehrimize toplam yatırımımız ne kadar biliyor musunuz? 80 milyar liralık yatırımı Konya'mıza yaptık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora, tarıma her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Konya'mız gelişsin, Konya'mız büyüsün, benim Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye samimiyetle gayret gösterdik ifadelerini kullandı. Yatırımları sayesinde Konya'nın, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin sembol şehirlerinden biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, Konya aynı zamanda gönül belediyeciliğinin vücut bulduğu, kemiğe büründüğü şehirlerimiz arasındadır. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe Belediyelerimiz çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten, ulaşımda Türkiye'nin en ucuz şehri unvanını elinde tutan Konya, belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur diye konuştu. Şehitleri kanları yerde kalmayacak. Konuşması sırasında salondakilerin Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganı üzerine Erdoğan, Eyvallah, Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbimiz Kur'an'dan haberini veriyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Mesele bu. Dolayısıyla şu anda bizim ölenlerimiz, Allah yolunda vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir yanıtını verdi. Pencikilit Operasyon Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti. Onların kanları yerde kalmayacak evelallahı. Şüheda fışkıracak toprağa sıksan daha. canı canağını bütün varımı alsın da hıda etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda diyerek bu yolda yürüdüler. Bizde analar, evlatlarını askere gönderirken kınayı niye yakarlar. İşte bunun için ve bütün bunlarla beraber şehadete inanarak. Bu yola koyulan bizim Mehmet'imiz boşuna bu yolda yürümedi. Dünyada, tüm İslam dünyasını da buna dahil ediyorum. Askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Nereden geliyor bu? Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehmet sonunda Mehmet. Daha sevgili olsun diye adını ne yapmışız? Mehmetçik. Buralara öyle kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de evvelallah bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin. Seçimlerde 15'te 15 vurgusu. AK Partili belediyelerin her alanda kendileriyle yarıştığını ifade eden Erdoğan, Konya'nın kendisine verilen her eme, her yatırıma ziyadesiyle karşılık veren, katma devre dönüştüren bir şehir olduğunu, bugün bu gerçeğe Mevlana Meydanı'nda bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi. Mevlana Meydanı'nı bugün 100 bine yakın Konyalı'nın doldurduğunu dile getiren Erdoğan, çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla meydanın bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu belirtti. Konya'nın 15 milletvekilinden 10'unun AK Partili olduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimde 15'te 15 yapılmasını istedi. AK Parti Konya İl Teşkilatı'ndan bunun için söz alan Erdoğan, Konyalı bu sözü verdiyse tutar ifadesini kullandı. Konya'yı ülke ve dünya çapında öne çıkartacak yeni eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yaptıklarını aktaran Erdoğan, Bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı toplam yatırım bedeli bu açılışta 18 milyar 466 milyon lira olan eserler dedi. Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da diğer 80 ile beraber Konya içinde çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini kaydetti. Kılıçlaroğlu'na musluk göndermesi. Biz birileri gibi Muslum'un anahtarını değiştirenlerden değiliz değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Biz yatırımları evvelallah halk yapısıyla, üst yapısıyla birlikte yaparız, bugün açılışını yaptığımız gibi. Bunlar, sadece günü kurtarmanın, günü savuşturmanın peşinde, biz asla. Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye yüzyılını gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. İç siyasetten dış politikaya kadar tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha müreffeh, daha güçlü, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca şehir hastanelerini eleştirdiğini ifade eden Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıran sensin dedi. Kılıçlaroğlu'nun sağlıkla ilgili yatırımları sürekli kötülediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti. Bu tesisler koronavirüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf sağlık hizmeti aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Bu savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve yoldaşları bizi batıya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla, Yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye, her iki komşusunu da gözeten dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilenip hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Gençler, biz bununla da kalmadık tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret dahi edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attı. Yurt dışında katıldığımız tüm zirvelerde devlet başkanları ülkemizin savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabalardan övgüyle bahsediyor. Bana dedikleri hep şu. Başkan, bir taraftan Sayın Putin, bir taraftan Zelenskiy, her iki tarafı nasıl idare ediyorsun? O bir sırdır dedik. Kimseyle kavgalı olmadıklarını, düşman kazanma üzerine değil dost kazanma üzerine politikalar oluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu. Şimdi Karadeniz tanılı geliyor mu geliyor, her tarafa gidiyor mu gidiyor. Ve Sayın Putin dedi ki bunu birinci derecede fakir ülkelere gönderelim ve ücretsiz gönderelim. Tamam dedik, biz de varız. Ve biz şimdi buradayız. un yapıp, bu unu fakir fukara garip ureba ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu. Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıplığı çeken ülkeler Karadeniz'den giden tahır gemileri sayesinde rahat bir nefes aldı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışın nasıl geçireceklerini düşünürken olsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye, Bay Kemal ve Şürekası'nın İpye'de kuyuya inseydi bugün biz de benzer sıkıntılarla boğuşur olurdu. Faiz ve Enflasyon mesajı. Faizde tek haneli rakamlara inileceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti. Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Hadi bakalım şimdi bunu maile izah edeceksiniz. Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte enflasyon şöyle böyle. Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum. Diyorum ki bak hep size söyledim. Gelin başta kamu bankaları olmak üzere size. Ama dikkat. Yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Cari fazla yoluyla büyümek. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Durmak yok. Yola devam bu kadar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kulat Oktay aralık ayını... Erdoğan evet, başlamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz ya ziyarete damga vuran anlar yaşlandı Akşere o ok sözlere kayıtsız kalmadı Hocam buralara girmesek bu Akşener'de öğretmen arasından dikkat çeken Cumhurbaşkanı konuşması geldi Hocam buraya girmesektir İYİ Parti Genel Başkanım ve Valide Bağ huzur evinde kalan Ortak kod üretmeni Köksal ziyaret etti. Ziyaret sonu sırasında Köksal Akşener'den övgü dolu sözlerle bahsederek iyi Parti'yi kurarak da çok güzel başarılar oluşacak inşallah İstikbali Reisi cumhuru, Başbakanı dedi. Bu sözlerin ardından Akşener'in, hocam buraya girmesek sözleri dikkat çekti. Haber. Haber. güncel. Akşener'le öğretmeni arasından dikkat çeken Cumhurbaşkanı konuşması, hocam buraya girmesek. Akşener'le öğretmeni arasından dikkat çeken Cumhurbaşkanı konuşması, hocam buraya girmesek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Validebağ Huzurevinde kalan ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Köksal, Akşener'den övgü dolu sözlerle bahsederek İyi Parti'yi kurarak da çok güzel başarılara ulaşacak inşallah. İstikbal'in reisi Cumhurun Başbakan'ı dedi. Bu sözlerin ardından Akşener'in, Hocam buraya girmesek sözleri dikkat çekti. Meral Akşener, beraberindeki partili bir grupla İzmit Ortaokulu'ndan öğretmeni olan ve Validebağ huzur evinde kalan 97 yaşındaki Zerrin Köksal'ı ziyaret ederek elini öptü. Akşener, Köksal ve diğer Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı sözleri dikkat çekti. Valideva Huzurevin'in çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Akşener, politikaya başlamadan önce acaba demle oturduğu dönemde buraya çok gel gittiğini anlattı. Meral Akşener'in öğretmeni Zerrin Köksal ise Meral'cim iyi bir ailenin kızıdır. Kendisi çok çok iyidir. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok iyi bir insan, çok sevdiğim bir öğrenciydi. İyi partiyi kurarak da çok güzel başarılara ulaşacak inşallah. İstikbal'in reisi Cumhurun, başbakanı dedi. Öğretmeninin sözleri üzerine Akşener, ''Hocam buraya girmesek.'' diye cevap verdi. Erdoğan Akşener'e çağrı yapmıştı. Gündem olacak sözler, ne zaman Cumhur İttifakı'ndan sıkılsa. Atatürk'ü de görmüş. Köksal, daha sonra Sivas'ta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü anları anlattı. Meral Akşener, 1974 Tebursa Kız Öğretmen Lisesi'nden mezun olduğunu, Siyasi kimliğiyle değil öğretmen kimliğiyle burada bulunduğunu belirtti. Zerrin Köksal'ın oğlu Ahmet Köksal, A muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'in her yıl öğretmenler günü vesilesiyle annesini ya ziyaret ettiğini ya da telefonla arayıp halini, hatırını sorduğunu aktardı. İyi Partili isimden ses getirecek açıklama. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. ve diğer haberleri de işliyoruz. Ünlü anketçi Akrabası çıktı. Tıp kazandığını duyunca mutlu olmuştuk dedi değerli ziyaretçimiz. Saatte Doktor Ayşe Özkiraz, ünlü anketçi Kemal Özkız'ın bir akrabası çıktı. Tıp kazandığını duyunca mutlu olmuştuk dedi. Tekirdağ'ın Çerkez ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve Eylül ayında tıpta uzmanlık sınavından 81 puan aldığını iddia eden sahte doktor, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında da İltağat Müdüründe görevli gibi çalış, çalışmadığını, hasta muayene etmediğini, hiçbir tıp bilgiler içinde bulunmadığını açıkladı. Bununla birlikte Özkiraz'ın, Avrasya Araştırması'nın sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu ortaya çıktı. Haber. Haber. Güncel. Sahte Doktor Ayşe Özkiraz ünlü anketçi Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı. Tıp kazandığını duyunca mutlu olmuştu. Sahte Doktor Ayşe Özkiraz ünlü anketçi Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı. Tıp kazandığını duyunca mutlu olmuştu. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen dekim olarak tanıtan ve Eylül ayındaki tıpta uzmanlık sınavından 81 puan aldığını iddia eden sahte doktor, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de görevli gibi çalışmadığını, hasta muayene etmediğini hiçbir tıbbi girişinde bulunmadığını açıkladı. Bununla birlikte Özkiraz'ın avrasya araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu ortaya çıktı. Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor asistanının bölümün sorumlu doktoruna çocuk doktoru Ayşe Özkiraz'ın TUS'ta 81 puan aldığını söylemesi üzerine hastane yönetimi durumdan şüphelenmiş, sorumlu doktor Ayşe Özkiraz'dan çelişkili cevaplar alınca durumu hastane yönetimine ve Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmişti. Tutuklandı. Emniyet güçleri Ayşe Özkiraz'ın evinde yaptıkları aramada 3 poşet dolusu tıbbi kitaplara ve dokümanlara el koyarken, sahte üniversite kimlikleri, sahte doktor kimlikleri, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimliklerin yanı sıra ameliyat kıyafetleri ve dönem birincisi olduğuna dair sahte plaketler ele geçirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından sahte doktor Ayşe Özkiraz Adliye'ye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunu çerçevesinde karlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşanan sahte doktor olayına ilişkin ihmali bulunanlar hakkında da ek soruşturma başlattı. Ünlü anketör Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı. Öte yandan Ayşe Özkiraz'ın avrasya araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu çıktı. Özkiraz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. Bir iki sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştu. Doktor olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı. Bu yaşta nasıl atanmış anlayamadık. Bizi kandırdığına mı üzüleyim, rezilliğe mi üzüleyim? Ayşe Özkiraz'ın Özkiraz'ın başka bir akrabası olan Doktor Servet Özkiraz da, daha önce paylaştığı bir yeğenim çapa tıp fakültesini kazandı demesinin gündeme gelmesinin ardından hepimizi şoke etti açıklamasını yaptı. Bir diğer doktorun paylaştığı eski teğete yanıt veren Servet Özkiraz, tutku hocam olay hepimizi şok etti. ÖSVB belgesini bana attığında çok sevinip paylaşmıştım doğal olarak. Bizi kandırdığını mı üzüleyim, rezilliğimi mi üzüleyim bilemiyorum. Çok şaşkın ve üzgünüm ifadelerini kullandı. Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nden sahte doktor açıklaması. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve diğer doktorların şüpheleni, Şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Özkiraz'ın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli gibi çalışmadığı belirtilerek, hasta muayene etmemiş, reçete yazmamış, hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişinde bulunmamıştır. Kendisiyle, kurumun bir çalışanı olduğu varsayılarak muamele edilmemiştir. Fakat sahte doktor Ayşe Özkiraz, Hastanenin idealist ve genç bir uzman doktorunu, kendisiyle meslektaş olduğuna, ona gösterdiği sahte oldukları ise daha sonra anlaşılan belgelerle inandırmış, fakülte birinciliği, tıpta uzmanlık sınavı puanı gibi sözde başarılarıyla etkilemeyi başarabilmiştir. Uzmanlık için çocuk cerrahisi dalını tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen Ayşe Özkiraz, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne bu şekilde gidip gelmeye başlamış, görüştüğü dekin tarafından kendisine, Mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla, hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkanı verilmiştir denildi. Görevlinin güvenini suistimal etti. Polisin Ayşe Özkiraz'ın evinde yaptığı aramada, doktorlara özgü kıyafetler, sahte fakülte kimlik kartları ve çeşitli tıp kitapları bulduğu belirtilen açıklamada, Ayşe Özkiraz'ın uzakta yaşadığı ailesine, çevresine uzun süredir tıp öğrencisi, nihayet doktor olduğunu söylediği öğrenildi. Hastaneye ilk gelişinde, ona eşlik edip, kendisini takdim eden resmi görevlinin güvenini de suistimal ettiği açık görülüyor. Kendisini doktor olarak tanıtan genç kadının, uzun zamandır zihninde kurguladığı ve hayatını buna göre planladığı anlaşılan doktor rolü, hastanede kendisine herhangi bir görev verilmesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi söz konusu olmadığı için bir süre devam etmiştir denildi. Hastane ortamını izleyebilme imkanı verildi. Ayrıca öz hakkında, Hekimlerin zamanla bazı teorik bilgilerden yoksun olduğunu fark etmesi üzerine tıp fakültesi mezunu olduğundan şüphe duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi, yapılan araştırmalarda şahsın doktor olmadığı, kendisini tanıtırken söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Konu Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve İl Sağlık Müdürlüğümüze müze bildirilip, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayşe Özkiraz, yanında, kendisini kurumda çalışan hekim arkadaşımızla tanıştıran ve ilçede resmi görevi olan kişiyle birlikte, Şerkezköy Devlet Hastanesi'ne Temmuz ayında gelmiştir. 17 Kasım'da yapılan suç duyurusu ve dün gerçekleşen tutuklama, olayda sürenin yayınlanan haberlerde yer aldığı gibi olmadığını göstermektedir. 1 yıl denen süre yaklaşık 4 aydır. Asıl yanlış bilgi ise bu kişinin doktorluk yaptığıdır. Zanlı, bu 4 aylık süre içinde hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamış, kendisine hekimlik süreçlerini hastane ortamında izleyebilme imkanı verilmiştir. Diğer pek çok mesleğin aksine, bir sahte doktor vakasının daha fazla ilgi konusu olması, tıbbın uzun yıllar alan eğitimi ve mesleğin gerektirdiği büyük bilgidir. Olayı ilginç kılan bu tezattır. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki olayda, hayali hekimlik olan şahıs doktor rolünü, doktorluk yapmadan seyirci olarak oynamıştır. Sahte doktor iddiası olay oldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Akıl almaz detaylar var. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Suriye sınırındaki karkamış... Haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dünya Kupası'nda cinsellik sorusu damgası vurdu. Ünlü teknik adamdan oyuncusuna kızımı hamile bırakırsa haddeli. Kadarlaki Dünya kupasına cinsellik sorusu damgası vurdu. Teknik direktörden oyuncusuna kızımı hamile bırakırsa dedi. Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında mücadele eden İspanya'da teknik direktör Luis Enrique kadında bir Twitch programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emreke'ye kızı ve kızının erkek arkadaşı olan oyuncusu Ferran Torres için konuşurken futbolcuların maçtan önce cinsel ilişkiye girmesinin normal olduğunu da söyledi. İşte detaylar. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Katar'daki Dünya Kupası'na cinsellik sorusu damgası. Teknik direktörden oyuncusuna kızımı hamile bırakırsa. Katar'daki Dünya Kupası'na cinsellik sorusu damgası. Teknik direktörden oyuncusuna kızımı hamile bırakırsa. Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya'da, teknik direktör Luis Enrique katıldığı bir titri programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enrique kızı ve kızının erkek arkadaşı olan oyuncusu Ferran Torres için konuşurken, futbolcuların maçtan önce cinsel ilişkiye girmesinin normal olduğunu da söyledi. İşte detaylar. Ferran Torres, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden İspanya ilk maçında karşılaştığı Costa Rika'yı 7 0 mağlup ederken, gruba 3 puanla başlamıştı. Gruptaki ikinci maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek olan İspanya'da teknik direktör Luis Enrique karşılaşma öncesi katıldığı bir titre yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Grup Seks Partisi'ne katılmanız ideal değil. Engin ve oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce grup seks partisine katılmanız pek ideal bir durum değil. Kulüplerinde geçirdikleri vakitlerde oyuncuların yaptığı hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Eşleriyle veya başka birileriyle cinsel ilişkiye girmeleri onlara iyi gelecektir. Cinsel sağlık çok önemli. Bu gayet normal bir durum. Cinsel sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve oyuncuyken ben de eşimle istediğim zaman birlikte oluyordum ancak sahada da işimi yapıyordum ifadelerini kullandı. Ferran Torres kızının sevgilisi Ünlü teknik adam kızının sevgilisi olan Ferran Torres ile ilgili gol atınca emzikli sevinç yaparsa tepkiniz ne olur? Şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan başarılı teknik adam, onu oyundan alıp tribünlere gönderirim ve bir daha asla stada ayak basamaz diyerek esprili bir yanıt verdi. En çok aranan haberler iletişim yardım üyelik haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Evi kaldı ne parası varını yoğunu hurdayı yatırdı. 1,5 milyondan aşağı yaptırmak istemez Ne parası kaldı ne de evi bütün parasını 1960 model hurda otobüse yatırdı. İki gün sonra gidiyorum dedi. Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı Gezgin Kadir Mert 1,5 yıl önce satın aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan School Bus'a okul otobüsüne dönüştürdü. Evini satarak Hayen Nekodobüsü yaptıran Mert iki gün içinde dünya turuna çıkacak. Mert, aracımı karavan parka getirdim, parka getirdim. Çünkü dışarıda arabayı gören herkes fotoğraf çekmek istiyor. Herkese bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum ama şu anlık toparlanmam gerekiyor. Nepal'e doğru hareket edeceğim. Hayalimi hazlanıyorum deniz. Haber. Haber. Yaşam. Ne parası kaldı ne de evi. Bütün parasını 1960 model burada otobüse yatırdı. İki gün sonra gidiyorum. Ne parası kaldı ne de evi. Bütün parasını 1960 model burada otobüse yatırdı. İki gün sonra gidiyorum. Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı gezgin Kadir Mert, bir buçuk yıl önce satın aldığı 1960 model burada otobüsü çocukluk hayali olan Musa okul otobüsü dönüştürdü. Evini satarak hayalindeki otobüsü yaptıran Mert, İlk gün içinde dünya turuna çıkacak. Mert, aracımı karavan parka getirdim. Çünkü dışarıda arabayı gören herkes fotoğraf çekmek istiyor. Herkese bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum ama şu anlık toparlanmam gerekiyor. Nepal'e doğru hareket edeceğim. Hayalime hazırlanıyorum dedi. Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı Gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendini 600.000 TL'de Sri Rombus okul otobüsü yaptırdı. Samsun'da atıl halindeki bir otobüsü satın alarak ona yeni bir görünüm veren Kadir Mert, hayallerinin peşinden gitti. Otobüsü adeta yataklı, mutfaklı, koltuk takımlı bir eve dönüştüren Kadir Mert, dünya turu yaptıktan sonra hayali olan ülke Nepal'e gidecek. Otobüs bittikten sonra Samsun'daki sürüş testlerini gerçekleştiren Kadir Mert, iki gün içinde yola çıkacak. Evimi sattım, bütün paramı bu araca yatırdım. Tüm hazırlıklarının bittiğini söyleyen Kadir Mert, Normalde bu araç benim çocukluk hayalimdi. Birkaç yıl önce evimi sattım ve tüm paramı bu araca yatırdım. Bu otobüsü yaklaşık 700 bin lira gibi bir paraya yaptırdım. Nepal'de profesyonel derecede yamaç paraşütü çalışmalarım mevcuttu. Orada bir yaşantım vardı. Şimdi de çocukluk hayalim olan aracımla beraber Nepal'e doğru tarihi bir yolculuk gerçekleştireceğim. Samsun'dan Nepal'e doğru olan yolculuğunu tamamladıktan sonra Afrika'ya ve aracım kendi ülkesi olan Amerika'ya kesinlikle gitmeyi düşünüyorum. Aracımla birlikte dünya turu yapmak istiyorum. Normalde bu aracı bir yıl önce bitirmiştim ve geçen Ramazan bayramında da yola çıkacaktım. Ama başımdan bir kaza geçti ve sağlık problemlerinden dolayı o zaman bazı aksaklıklar yaşadım. Geçen yıl arabayı tam bitirdiğim dönemde arabayı Samsun sahiline çekmiştim ve insanlar oldukça ilgi gösterdiler. O yüzden birkaç gün kalıp daha sonra sanayiye çekmek zorunda kaldım. Yolculuğumu hazırlamak için aracımı hazır hale getirdim dedi. 700 bin liraya yaptırdığım araç şu an 1,5 milyon TL. Hayalimdeki yolculuğa sayılı günler kaldığını belirten Kadir Mert, yolculuğa çıkacağım için tam olarak toparlamamı rahat yapayım diye aracımı karavan parka getirdim. Çünkü dışarıda arabayı gören herkes fotoğraf çekmek istiyor. Herkese bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum ama şu anlık toparlanmam gerektiği için böyle bir şey yaptım. Pazartesi günü Ankara'ya doğru yola çıkacağım ve Pakistan, Hindistan, İran gibi ülkelerin konsolosluklarıyla, elçilikleriyle görüşmelerimizi sağlayıp Nepal'e doğru hareket edeceğim. 1-5-2 yıl önce 700 bin liraya yaptırdığım aracı şu an yapmaya kalksak 1,5 milyondan aşağı bir fiyata yaptıramayız. Yapım aşamasındayken sahide olsun çevredeki insanlar olsun aracı satın almak için birçok teklif verdiler. Ama kesinlikle ben bu aracı ticaret amaçlı yaptırmadım. Kendi hayalimde ve şu anda da hayalim olan yolculuğa hazırlanıyorum. O yüzden herhangi bir ticari teklifi kabul etmiyorum. Benim gibi imkanlı olanlar böyle bir işe girmeden önce ilk olarak ne istediklerini bilmeliler. Ben mesleki durumdan dolayı online çalışan bir insanım. Samsung'da bir yazılım şirketinde yöneticiliği yapıyorum. Bana uygun bir konsept çünkü bilgisayarımı açtığım her yerde işimi yapabiliyorum. Dışarı çıktığım zaman da konaklama en büyük masraflardan birisi oluyor. Karavan sayesinde bu ücretten de muaf oluyorum diye konuştu. 90.000 TL'lik teklifi bile hiç saydı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yolda kız arkadaşıyla yürürken neye uğradığını şaşırdı. Ana Haber ve Televiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Adana yakın ettiler. Son yolculuğuna böyle uğrandı değerli izleyenler. Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı değerli izleyenler. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilsin. Genelde siyasi spor ve sanat camiasından çok sayıda isim akın etti. Spor. Spor. Futbol. <gülüyor> Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı. Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi cenaze Siyaset, Spor ve Sanat camiasından çok sayıda isim akın etti. A. Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan annesi Nuriyet Terim, 91, dün hayatını kaybetti. Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde asli mezarlığa getirildi. Nuriyet Terim için burada cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriyet Adana asli mezarlığında kocasının yanına defnedildi. Siyaset, spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarı Eroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir teknik direktörü Emre Belozoğlu, Adana Demirspor teknik direktörü Vincent Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Yunus Bayandı, Acun Ilıcalı ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Bana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Goller peş peşe gidiyor, durum 1-1 oldu değerli izleyenler, Fransa e, Danimarka'ya ağlıyor değerli izleyenler, e, Fransa Danimarka'ya ağlıyor ve maç berabere gidiyor, maç stadyum 974'te oynanıyor, maçı Stefan Malkinek yönetiyor. Fransa'da golü e, 61. dakikada Kylen Mbappe kaydetti. Danimarka'da 68. dakikada Andres Christian kaydetti izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bakan Koca'dan sahte doktor açıklaması geldi değerli izleyenler. Türkiye Sahte Doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşuyor. Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi. Müfettiş Göğülendiririz. Sağlık Bakanı Fahid'in Koca Tekirdağ'ın Çerkezgöy Ülçesi'ndeki devlet hastanesinde kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve bir yıldır hastanede çalışan sahte doktora ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı araştırmak üzere gerekli süreci başlatıp müfettiş göğülendirildiğini duyurdu. Haber. Haber. Güncel. Türkiye, sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşuyor. Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama, müfettiş görevlendirildi. Türkiye, sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşuyor. Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama, müfettiş görevlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde, kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve bir yıldır hastanede çalışan sahte doktora ilişkin açıklamada bulundu. Bakan koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı araştırmak üzere gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve Eylül ayındaki tıpta uzmanlık sınavından 81 ban aldığını iddia eden sahte doktor, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir. Sahte doktor Ayşe, Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Suriye sınırındaki ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Resmen açıklandı. Galatasaray'a 3 yıllık imza atıldı. Galatasaray'a değerli izleyenler resmi açıklama geldi. Antalyas e, Pistolis'in sözleşmesi 3 yılına kadar uzatıldı. Son dakika haberine göre Galatasaray erkek basketbol takımından yapılan açıklamada Yunan çalıştırıcı Antalyas Pistolis'in sözleşmesinin 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. Sarı kırmızı ekip imzayı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. İşte detaylar. Spor. Spor Galatasaray Galatasaray imzayı resmen açıkladı. Andreas Pistolis'in sözleşmesi üç yıllığına uzatıldı. Galatasaray imzayı resmen açıkladı. Andreas Pistolis'in sözleşmesi üç yıllığına uzatıldı. Son dakika Galatasaray erkek basketbol takımından yapılan açıklamada, Yunan çalıştırıcı Andreas Pistolis'in sözleşmesinin 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. Sarı Kırmızılı ekip imzayı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. İşte detaylar. Galatasaray Nef, Andreas Pistolis'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan baş antrenörün yeni sözleşmesinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi. 2005'ten bu yana basketbol antrenörlüğü yapan 44 yaşındaki Pistolis, Panathinaikos, Bandırma ve Ciska'da asistan olarak görev aldıktan sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atmıştı. Avrupa devlerini çalıştırdı. Daha önce uzun yıllar boyunca Panathinaikos ve CSKA Moskova gibi dev ekiplerde asistan koç olarak görev yapan 44 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde antrenörlüğe ilk kez Galatasaray ile adım atmıştı. Yarı finallere kadar çıktı. Ülkemizde kısa süre içerisinde önemli bir etki yapan Pistolis, Geçtiğimiz sezon Galatasaray Basketbol Süper Ligi playoffunun yarı finallerine kadar taşımayı başarmıştı. Yarı finallerde ise sarı kırmızılı ekip, zorlu rakibi Anadolu Efe'si elemenin eşiğine kadar gelmişti. Takım çıkışa geçti. 2022-2023 sezonuna yavaş bir başlangıç yapsa da son haftalarda toparlanan Galatasaray, Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçını kazanmış durumda. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ocak ayında aslan olacak. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gez Park'ında şüpheli valiz alarmı verildi değerli izleyenler. Son dakika haber gez Park'ı yakınında şüpheli valiz paniği yaşandığı ekiplerin gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Son dakika haber ve Gezi Park'ı yakınlarında şüpheli valiz paniğine oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi. Füngeyle patlatılan valizin boş olduğu anlaşıldı. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Gezi Parkı yakınında şüpheli valiz paniği. Ekiplerin gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Son dakika Gezi Parkı yakınında şüpheli valiz paniği. Ekiplerin gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Son dakika. Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi. Tünye ile patlatılan valizin boş olduğu anlaşıldı. Son dakika haberi. İstanbul Taksim Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı, valizi tünye ile patlattı. İncelenen valizin boş olduğu anlaşıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında oteller bölgesi olarak bilinen talimhane girişinde kaldırıma bırakılan valizi fark edenler polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevreye emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Polisler, bu noktadaki tüm yolları araç ve yaya trafiğine kapatırken, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Bomba imha uzmanı özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı valize fünye yerleştirdi. Daha sonra megafonla yapılan kontrollü patlama uyarılarının ardından valiz fünye patlatıldı. Valizin boş olduğu anlaşılırken, bomba imha uzmanı çevredeki çöp konteynerlerinde de arama yaptı. Olumsuz bir durumun olmaması üzerine kapatılan yollar araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı. Öte yandan, fünye patlatıldığı sırada yoldan geçen kadın turist, bomba patladığını sanarak ağladı. Kadının yanındaki diğer kadın ve polis sakinleştirdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Suriye sınırındaki Karkamış'ta eğitime iki gün ara verildi. Erdoğan'dan Ümit Özdağ çıkışı. Daha dur bunlar... Belediye değerler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber...